Atatürk'e ne laf söyle, kimseye de laf söyletmeyin. Bu milletin asaletine uygun zarafetten hiç ödün veriyorsunuz. Bu tam bir büyük devlet adamının işidir. Bu da Atatürk'e yakışır. Büyük Atatürk'ümüz böyle <gülüyor> Ankara hem milli mücadelede hem de Atatürk'ümüzün e, şahsında çok önemli bir yeri olan bir şerchimiz. Hepimizin yaşadığı şehir değil mi? Şimdi orada da söyledim de, burada da söylemememiz, artık Ankara'dayız. Ve Ankara, hep o Kurtuluş Savaşı'ndan olsun, Kurtuluş Savaşı öncesi olsun. Zaten binlerce yıllık medeniyeti, ev sahipliği yapmış. Önemli bir yerleşim merkezi. Buraya girmeyeceğim ama, sonuçta e, yakın tarihimize baktığımızda, gerçekten ülkemizin başkentlerini, hak etmiş ve bu hakkı da Büyük Önder Atatürk'ü teslim etmiş ve Ankara'mıza da son 98 yıldır başkentik yapıyor. İnşallah nice yılları burada ülkemizin başkent olarak kalacaktır diye ifade ediyor. Şimdi Büyük Önder Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını bir kere rahmetle, milletle şükürlerle anıyoruz. Her fırsat. Gerçekten Başka milletler kahramanları kahramanlar vardır ama bizim kahramanlarımız başka Atatürk'ümüz olanlar üzere. Gerçekten e, şanlarıyla, şerefleriyle milletin önüne düşmüşler. Benim rahmetli dedem var dedi ki, olurum biz böyle yetiştik derdik ki kuru yere ateş yaktırar bu milletin önüne düştüler. Ve bu milleti düşman zulmünden kurtardılar, her tarafımızı işgal etmişlerdi derdi. Biz şimdi tarih okuyuz onlar yaşamışlar. O zamanlar deden bir arkadaşlık, 15 on yaşlarında birebir yaşamışlar. Sonuçta aman ha aman Atatürk'e ne laf söyle, kimseye de laf söyletmeyin diyor. Şimdi <gülüyor> ben tembihliyim. Ben hiçbir zaman Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu ülkeye hizmet etmiş. Bu ülkenin istiklali ve istikbalı için cepheden cepheye koşmuş. Veya kavam ve kurumlarında yönetişim yaparak bu ülke ve insanı için bir ter dökmüş kim varsa herkese Allah razı olsun. Herkesin ahireti intikal edenleri rahmetle, minnetle alarken geride kalanlar varsa onlara da sağlık sıhhat diliyoruz Çünkü biz bizim olanlara sahip çıkmazsak, biz bizim değerlerimize sahip çıkamazsak yarını inşa edemeyiz. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan sıkıntıları bir taraf edemeyiz. Bu ülkeyi tek parça olarak tutamayız. Bu milleti bir bütün olarak geleceğe taşıyamayız. Zaten uğraşıp duruyorlar. Bir yerlerden çekiyorlar, çekiştiriyorlar. Bir yerlerde parçalayalım, utalım. İşte şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. Peki biz ne yapacağız? Biz bize ait olan değerlerle bütünleşerek geleceğe taşıyacağız. Bu bize işte Doğru için Yavaş değerli müdürümüze ve mankenlerimize <gülüyor> ve güvenli senele hazırlayan emeğe geçen herkese huzurumuza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir de sunum gerçekleşti. Ama bu Türk Tarih Müzesi'nde de ayrı bir güzellik oldu. Sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum efendim çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> İnşallah bu programa daha varacağız.